Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün Android kullanıcılarına özel bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Android 12 tanıtıldı. merakla bekleniyordu Android 12'de ne gibi yenilikler gelecek, ne gibi unsurlar karşımıza çıkacak. Sonuç olarak Google online bir etkinlikle Android 12 yani Android'in son sürümünü tanıttı. Peki şimdi gelelim Android 12 ile birlikte gelecek olan özelliklere. Aslında biz bunu sitemizde de yani teknolojioku.com'da da sizlere haber olarak sunduk fakat şimdi bir de videolu olarak bunu anlatmak istedik. Android 12'de gelecek olan en önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar kamera ve mikrofon aktif uyarısı. Bu ne demek? Örneğin birisi sizin kameranıza eriştiğinde ya da birisi sizin mikrofonunuza eriştiğinde bu İşletim sistemi tarafından telefonunuzda gösterilecek. Nasıl? Telefonunuzun hemen sağ üst köşesinde yeşil birer ikon olarak kameranın ya da mikrofonun aktif olarak kullanıldığını görebileceksiniz. Özellikle son zamanlarda bu gizlilik olayları falan çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Biliyorsunuz veri ihlalleri, insanların telefonundaki bazı gizli özel fotoğrafların vesaire kopyalanması İnsanların haberi olmadan ses kayıtlarının alınması, görüntü kayıtlarının alınması vesaire, Bunlar çok fazla gündem olmaya başladı. Dolayısıyla Google burada gizliliğe bir tık daha önem vermiş ve kamera ve mikrofon aktif uyarı sistemini getirmiş. Android 12 ile gelecek olan özelliklerden bir diğeri de arkadaşlar Android TV kumandası. Biliyorsunuz Apple çok uzun zaman önce işletim sistemine yani iOS'e zaten bir Apple TV kumandası adapte etmişti. Bunu Google biraz geçti olsa yapmaya karar verdi. Aslında 3. parti uygulamalarla çeşitli Android TV'leri zaten kontrol edebiliyorduk. Fakat bunun Android işletim sistemi özelinde gelmesi tabii ki apayrı bir olay. Muhtemelen bu bütün Android temelli televizyon modellerinde çalışacaktır ki bu önemli bir artı arkadaşlar. Çünkü atıyorum günümüzde pek çok Android TV tabanlı akıllı TV'ler de bulunuyor. Hani sadece bunu işte televizyonunuza aldığınız ayrı bir... Android TV'yi kontrol edecek şekilde düşünmeyin. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi televizyonun içerisinde dahili olarak gelen ve akıllı televizyon olarak nitelendirilen cihazlarınızda da bu kumandayı pekala kullanabileceksiniz. Android ile gelen bir diğer önemli özellik ise artık akıllı telefonlarımızı araç anahtarı olarak kullanabilecek olmamız. Tabii ki burada arkadaşlar kalkıp da 2000 model şahinlerden falan bahsetmiyoruz. Desteklenen modellerde ne yapabileceksiniz telefonunuzu akıllı anahtar yani telefonunuzu daha doğrusu araç anahtarı olarak kullanabileceksiniz. Elbette burada şu da var. Hani sadece bu muhtemelen aracı açıp kapatmaya yarayacaktır. Yani telefonunuz yanınızdayken araç anahtarı yokken kalktı da arabayı süremeyeceksiniz. Ama nedir kapısını açıp kapatabileceksiniz telefonunuzla. Bu da yine opsiyonel bir seçenek olarak kullanıcılara sunulmuş olacak. Android 12'de Wi-Fi direkt diye bir özellik de gelecek arkadaşlar. Bu daha çok böyle Chrome OS tabanlı cihazları ilgilendiren bir özellik aslında. Ne olacak? Chrome OS cihazlı dizüstü bilgisayarlarda vesaire direkt olarak bazı bilgilere erişebileceksiniz. Bu aslında biraz hani Huawei'nin laptoplarında kullandığı Huawei Share vesaire de benziyor aslında. Dolayısıyla burada Google ufaktan ufaktan bir ekosistem algısı yaratmaya da başlamış durumda. Bunu da görmüyor değiliz. Adaptif temalar geliyor arkadaşlar. Android'in yeni sürümünde... Yapay zeka sayesinde arka planı resminizi otomatik olarak analiz ederek buna göre sistem teması ayarlanmış olacak. Burada tam olarak temanın nasıl çalıştığı sizin beğenilerinize, ihtiyaçlarınıza ve izin verdiğiniz fotoğraflara göre oluşuyor aslında. Atıyorum böyle hani yeşillikli bir alana gittiniz falan arka planda yeşilin tonlarının daha ağır olduğu bir fotoğraf falan kullanılacak. Tabi burada size eğer izin vermezseniz fotoğraflara Google ne yapacak bunu? kendi veri tabanından telefonunuzu aktaracak. Kendi veri tabanı dediğim hani böyle telefonunuzun içerisinde hazır arayüzler, hazır duvar kağıtları vesaire olur. Onları kullanacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olarım. CPU optimizasyonu da gelecek arkadaşlar. CPU optimizasyonu ile birlikte temel işlemlerde yüzde ikiye varan böyle bir az güç harcanımı gerçekleştirilecek. Ayrıyeten hani böyle büyük çekirdek kullanımı'nın gerektiği uygulamalarda da böyle bir yüzde on daha az güç tüketimi söz konusu. Tabi bunun hangi telefonda ne derece verimli kullanılacağı, ne derece verimli çalışacağı şimdilik belli değil. Çünkü biliyorsunuz burada hani tam Android 12'de bu özellik var ama uygulamayı geliştirenler bu özelliği ne kadar uygulamalarına adapte edebilecekler bu çok önemli. Bir de arkadaşlar arayüz geliştirilmeleri bu noktada çok büyük önem arz ediyor. Atıyorum Xiaomi yeni MIUI arayüzünü çıkarttı. Android 12 ile uyumlu. Fakat burada çeşitli hatalar meydana gelirse... Bu %22 az enerji tüketeceğine %50 fazla da enerji tüketebilir. Sonra şu an kullanıcılar der ki ya bizim şarjımız daha uzun gideceğine artık daha az gidiyor. Bu tamamen Aro Yüz ile ilgili bir sıkıntıdır. Dolayısıyla tamam Android 12'de bu özellik var. Bizim aldığımız telefonda da muazzam çalışacak diye bir şey söz konusu değil. Tabi eğer Google cihazlarından birini kullanmıyorsanız elinize bir piksel cihazı varsa. Büyük bir ihtimal sorun olmayacaktır fakat Android One bile varsa ki biliyorsunuz Android One denilen cihazlar sözüm ona saf Android alıyorlar ve sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar ama işin aslı pek de böyle değil. Ona başka bir videoda değinebiliriz arkadaşlar. Hızlı ayar sekmelerinde ufalma olacak biliyorsunuz Google'ın hızlı ayar sekmeleri biraz böyle büyüktü ve kabaydı. Google burada daha yumuşak hatlara yer verecek ve burayı biraz daha küçülecek azaltacak. Android 12 ile birlikte Google Pay de yine küresel olarak geliyor fakat Türkiye'de bu muhtemelen daha kullanılamayacak. Belki yıl içerisinde Google bir sürpriz yapıp ha tamam biz Türkiye'de de bunu yaygın olarak hizmete sunacağız diyebilir ama ben en azından yakın bir zamanda böyle bir şey beklemiyorum. Gizlilik panosu gelecek arkadaşlar. Gizlilik panosu şu açıdan önemli biliyorsunuz bazı uygulamaları indirdiğimiz zaman bizden pek çok izin istiyor. Şuna izin ver buna izin ver de bazen hani tembelliğimize falan denk geliyor. Okey okey okey okey deyip geçiyoruz. Fakat hangi nelere erişim izni verdiğimizi çok da umursamıyoruz. İşte gizlilik panosu hangi uygulamaya neye erişim isteği verdiğimizi tek bir yerde görüntülememizi sağlayacak. Buraya bir gireceksiniz. Abi bakmışsınız kamera izinleri. 10 uygulama sizden kamera izni istemiş. Sallıyorum. Buradan kamera izni isteyen uygulamaların hepsini tek bir tarafta dökebileceksiniz. Ve dilerseniz bunların izinlerini kapatabileceksiniz. Genel itibariyle Android 12 için gelen özelliklere baktığımızda gizlilik tarafının ön planda tutulduğunu görüyoruz. Bunun haricinde görünüm odaklı bazı tematik değişiklikler de mevcut arkadaşlar. Merakla bekliyoruz Android 12. Muhtemelen önümüzdeki bir 2-3 ay boyunca stabil versiyonu çıkmayacaktır. Gerçi etkinlikte Realme'nin bazı modellerine vesaire gelecek falan denildi ama biliyorsunuz sonuçta bu güncellemeler demin de bahsettiğim gibi telefon üreticilerin yazılımı ekibiyle de alakalı bir durum. Yani tamam Google mühendisleri bunu yazmışlar 10 numara olmuş 5 yıldız falan bu çok bir şey etki etmiyor. Sonuçta Apple gibi sadece iPhone cihazlarına çıkmadığı için arada bir sürü değişken söz konusu. Dolayısıyla bir de bu Android 12'nin akıllı cihazların, akıllı telefonların arayüzüne ne yapması var? Tabii ki ayarlanması var. Bu ayarlamayı da yapacak olanlar akıllı telefon üreticileri. Bu noktada eğer böyle yazılım tarafında sorun çıkartmayan bir cihaz sahibiyseniz tamam sizin için ne ala ama sürekli yazılım tarafında sorun çıkartan üstelik bu yazılımları düzeltirken başka sorunlar ortaya çıkartılan bir marka telefonu kullanıyorsanız o zaman Android 12'yi böyle bir çalıştırmak için bayağı bir beklemeniz gerekebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Android 12 hakkında bilgi vermeye çalıştık. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Zaten haberin linkini de ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim derseniz oradan girip gelecek olan özellikleri de Not edebilirsiniz ya da bakabilirsiniz ya da göz gezdirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.